Son videomuzda, elimizdeki hidrojen atomlarından oluşan büyük bulut nihayetinde yoğunlaşarak yüksek basınçta ve yüksek kütleli bir hidrojen topuna dönüşüyordu. Ve basınçta sıcaklık yeterince yükseldiğinde geçtiğimiz videoda şu şekli görüyorduk. Hidrojen protonlarına ya da hidrojen çekirdeklerini birbirine yeterince yaklaştırdığımızda şiddetli çekirdek kuvveti işi devralır. Ve füzyon ortaya çıkarak enerji salınmaya başlar. Ardından da bu enerji kütle çekim kuvvetini dengelemeye başlar. Böylece tüm bu yıldız, bu artık bir yıldızdır, kendi içine çökmez. İşte bu noktada bir yıldızın ana safhasına gelmiş oluyoruz. Bu videoda yapmak istediğim konuyu bu başlangıç noktasından alıp bir yıldızla bir sonraki aşamada neler olabileceği üzerine düşünmek. Ana safhada yıldızın çekirdeğini ele alıyoruz. İşte bu bir yıldızın çekirdeği. Burada hidrojen füzyonla helyuma dönüşüyor. Ve bu sırada ...çok büyük miktarda enerji salınıyor. Bu enerji çekirdeğin içine çökmesini engelliyor. Çünkü burada bir çeşit dışa doğru bir kuvvet var... ...ve bütün maddeyi içe çökertmek isteyen kütle çekim kuvvetini dengeliyor. Güneşte de olduğu gibi bu yıldızın da çekirdeği var. Bahsettiğimiz enerji çekirdeğin etrafındaki tüm gazı ısıtıyor. Ve ortaya bizim yıldızları gördüğümüz gibi... ...çok parlak bir cisim çıkıyor. Bu bizim bakış açımızda güneşten başka bir şey değil. Şimdi... ...bu hidrojen füzyonla helyuma dönüşürken... Çekirdeğin içine sürekli helyum toplandığını düşünebilirsiniz. Burada helyumu yeşil çizeceğim. Yani sürekli daha fazla helyum özellikle çekirdekte toplanacaktır. Merkeze yaklaştıkça basınç artacak ve bu füzyon yani bu ateşleme hızlanacaktır. Hatta yıldızın kütlesi arttıkça basınç ve dolayısıyla füzyon hızı da artar. Yani burada olan şey hidrojen füzyonla dönüştükçe çekirdeğin içine toplanan helyum. O zaman burada ne olacak? Helyum daha yoğun bir atomdur. Dolayısıyla daha küçük bir alana daha fazla kütle topluyor. Yani daha fazla hidrojen helyume dönüştükçe karşılaşacağımız şey çekirdeğin hacminin küçülmesi olacaktır. Buraya daha küçük bir çekirdek çizeyim. Yani çekirdeğin hacmi küçülecek ve bu durumda içinde daha fazla helyum olacak. Şimdi burada dikkat çekici olan noktaya bakalım. Bütün helyumun toplandığı bu yer çok daha yoğun. Buradaki kürede bulunan kütlenin tamamı artık helyumdan oluşan daha yoğun bir kürenin içinde. Dolayısıyla buradaki çekim, yani kütle çekim aynı olacak. Fakat içindeki şeyler birbirine daha bile yakın olacak. Üstelik biliyoruz ki kütleler yakınlaştıkça kütle çekiminde de etkisi artar. Bu yüzden yalnızca çekirdekteki hidrojen füzyonun yerine artık çekirdeğin etrafında hidrojen füzyonlayan bir kabuğumuz da olacak. Buraya yazalım. ...çekirdek etrafında hidrojen füzyonlayan bir kabuk. Anlaşılır olmak gerekirse, bu aniden gerçekleşen bir şey değil, ilerleyen bir süreçtir. Çekirdekteki helyumumuz arttıkça, çekirdek yoğunluğu daha da artar... ...ve bu, çekirdek yakınındaki basıncı da arttırmış olur. Çünkü artık, yoğunluğu iyice artmış, büyük bir çekirdeğin daha yakınına gelebilirsiniz. Ardından, çekirdek yakınındaki basınç da iyice artar ve füzyon reaksiyonu... ...daha da hızlı gerçekleşmeye başlar. Sonunda da bu noktaya ulaşırsınız. Tekrar üzerinden geçeyim. Helyum'dan bir çekirdeğimiz var. Çekirdekteki hidrojenin tamamı kullanıldı. Ardından, çekirdeğin hemen dışındaki hidrojen de... ...büyük oranda basınca maruz kaldı. Hatta bu basınç... ...çekirdek yalnızca hidrojenden oluşurkenki basınçtan daha yüksek. Çünkü burada, içeri doğru çeken... ...veya kütle çekimi uygulayan... ...veya daha da fazla... ...yoğun bir helyum çekirdeğine ulaşmaya çalışan çok fazla seviyede kütle mevcut. Bunun sebebi de her şeyin daha da yaklaşabilmesi ve dolayısıyla füzyonun daha da hızlanabilmesi. Ayrıca etki alanının çapı daha da artıyor. Yani bu daha hızlı füzyon daha geniş bir çapta işliyor. Ve füzyonun çapı genişlediği için yaydığı enerji yıldızın diğer katmanlarındaki kuvvetleri de geçer hale geliyor. Yani bütün bu... Hidrojenin helyuma dönüşmesi veya füzyon ile helyum olarak çekirdeğe dolması süreci, çekirdeğin hemen dışındaki hidrojenin daha da hızlı yanmasına, daha doğrusu daha da hızlı füzyona girmesine ve bunun daha da geniş bir çapta gerçekleşmesine sebep oluyor. Burada anlaşılamayacak nokta ise, füzyon daha da geniş bir çapta, daha da hızlı gerçekleşiyor ve bunun sebebi elinizde daha da yoğun bir çekirdeğe sahip olmanız ve bunun da, daha fazla kütle çekim yaratması. İşte bu gerçekleşirken yıldız da parlaklaşır ve aynı zamanda füzyon reaksiyonları daha etkili bir biçimde ve daha geniş bir çapta gerçekleştiği için yıldızın tüm maddesini de etkileyecektir. Böylece yıldızın kendi çapı da büyümeye başlayacaktır. Yani eğer yıldız böyle görünseydi, beyazla da çizersem daha iyi olacak sanırım. Eğer yıldız böyle görünseydi, bu da beyaz değil. Hay Allah ne oldu bu renkleri yahu. Evet şimdi oldu. Eğer buradaki yıldız böyle görünüyor olsaydı, burada daha hızlı füzyonun daha geniş bir çapta gerçekleştiği bu yıldız çok daha büyük görünür hale gelecekti. Tam oranıyla çizmiyorum. Bu durumda güneş bu noktaya vardığında çapı 100 katına çıkmış olacak. Ve artık bir kırmızı dev olarak anılacak. Bunun renginin bu taraftan daha kırmızı olmasının sebebi ise, füzyon daha azgın bir şekilde gerçekleşse de, ...salınan enerjinin daha geniş bir yüzeye yayılmasıdır. Bu yüzden bu kırmızı devin... ...kırmızı devin... ...yüzey sıcaklığı gerçekte... ...daha düşük olur. Gerçekte daha düşük olur. Dolayısıyla da... ...daha yüksek dalga boyunda... ...buradakinden daha yüksek dalga boyunda ışık yayar. Buradaki çekirdek... ...buradakine oranla daha azgınca yanmasa da... ...salınan enerji daha dar bir alana yayılacağından... ...yüzey sıcaklığı daha yüksek olur. Buradakinin ise, helyum çekirdeği artık yanmayı bırakır. Helyum içinde birikmeye devam ederken iyice yoğunlaşır. Diğer taraftan hidrojen füzyonu daha etkili gerçekleşir ve daha yüksek sıcaklıklar ortaya çıkar. Ancak yüzey sıcaklığı daha düşüktür. Çünkü yıldız büyüyüp, sıcaklığın yayıldığı yüzey genişlediği için bu sıcaklığın etkisi hafifler. Şimdi, eğer bu olay tekrar tekrar gerçekleşirse, üretilen helyumdan dolayı basınç şiddetlenmeye devam ederse, Çekirdek içine çökmeye devam ederse ve buradaki sıcaklık artmaya devam ederse ne olur? Daha önce dedik ki ilk parlamada yani füzyon ilk başladığında sıcaklık 10 milyon derece civarında olur. Bu şey ise 100 milyon dereceye dek ısınmaya devam eder. Üstelik burada bahsettiğim güneş kadar devasa bir yıldız. Bazı yıldızların çekirdeği yoğunlaşıp 100 milyon derecelere kadar çıkacak büyüklükte değildir. Ancak burada çıkabilenlerden konuşalım. Yani sonunda geldiğimiz noktada halen kırmızı dev evresindeyiz. Buradaki dev yıldızız ve helyum dolu bir çekirdeğimiz var. Bu helyum çekirdeği giderek yoğunlaştı ve etrafındaki hidrojen kabuğu belirdi. Bu kabuk çekirdek etrafında füzyon ile helyum üretmeye devam etti. İşte hidrojen kabuğumuz bu. Hidrojen füzyonu buradaki sarı kabuğun içinde oluyor ve bu yıldızın çapının giderek genişlemesine sebep oluyor. Fakat sıcaklık yeteri kadar arttığında buradaki evredeki elementlerin ne kadar ağır biçimlere girdiğini ve sizi oluşturan ve gördüğümüz ağır elementlerin bile genellikle bu biçimde hidrojenden oluştuğunu düşündüğümüzde işte bu yeteri sıcaklığa yani 100 milyon dereceye ve muazzam basınç seviyelerine ulaştığımızda bu sefer helyumun füzyonu başlar. Yani buradaki çekirdeğimizde helyumun kendisi füzyonlanmaya başlar ve burada bahsettiğimiz gibi bir durumda ortaya Helyum, hidrojen ve birçok kombinasyon ortaya çıkar. Ancak burada helyumun genel anlamda dönüştüğü karbon, oksijen ve bazı diğer maddeler olacaktır. Buraya yazalım. Karbon, oksijen ve diğerleri. İş burada çok karmaşıklaşıyor ve daha fazla detaya girmek istemiyorum. Size periyodik tabloyu göstereyim. Geçen sefer elimde bu yoktu. Bilmediğim bir nedenden dolayı kaybetmiştim. Hidrojenin bir protonu vardır. Ve aslında hiç nötronu yoktur. ...ana safhada füzyon ile helyuma dönüşüyordu. 2 proton, 2 nötron. Şunlardan birini elde etmek istiyorsak... ...bunların 4'üne de ihtiyacımız olacak. Çünkü bunun atom kütlesi 4... ...tabii eğer helyum 4'ten bahsediyorsak... ...ardından 100 milyon dereceye ulaştığımızda helyumun füzyonu başladı. Eğer bunlardan yaklaşık 3 tanesini alırsanız... ...karbona ulaşabilirsiniz. Eğer 4'ünü alırsanız... Başlangıç için dört tanesini ham madde olarak elde ederseniz oksijene ulaşabilirsiniz. Daha da ağır elementleri füzyonlamaya başlarsak burada olacak olan helyumun füzyonla karbon ve oksijene dönüşmesi ve karbon ile oksijenden oluşan bir çekirdek elde etmemizdir. Bu konuyu burada bırakıyorum. Fark ettim ki kendim için belirlediğim 10 dakikalık süreyi doldurmak üzereyim. Sizden istediğim burada bundan sonra ne olabileceği üzerine düşünmeniz. Eğer bu yıldız Asla bu karbon ve oksijenin füzyonlamaya yetecek kütleye sahip olmazsa ne olur? Eğer bu kütleye sahipse, eğer bu bir süper kütleli yıldızsa 600 milyon dereceye ulaştığında bu karbon ve oksijeni bile tüketmeye ve onları daha bile ağır elementlere füzyonlamaya başlayacaktır. Ancak eğer güneş gibi karbon ve oksijeni füzyonlayabilecek seviyede kütleye ve basınca sahip olmayan cisimlerde ne olacağı üzerine bir düşünelim isterim. İşte bu bir sonraki videomuzun da konusu olacak.